Rüyada banyo yapmak, rüyayı gören hamile bir kadın ise çeşitli sağlık sorunlarından ötürü çok kötü durumlara düşeceğine ya da çocuk düşürme tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağına yorumlanır. Eğer rüyayı genç biri görürse uzun zamandır uzaktan takip ettiği ve açılamadığı için karşılıksız sevgi beslediği birine açılacağına ve bu kişiden onun bir yanıt alamayacağına işaret edilir. Rüyada banyo yaptığını görmek, iş hayatında ve aile hayatında çok büyük sorunların, sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olan uğursuzlukların ve kötü şansın en kısa sürede düzeleceğini, her şeyin yolunda gireceğini işaret eder. Rüyada banyo görmek, iş hayatında ve aile hayatında yaşanan sıkıntıların, sorunların ortadan kalkmasıyla ile çok büyük bir rahatlama ve hafifleme duyulacağına işaret eder. Rüyada banyo yapmak istemek, İş hayatında çok güzel işler yapmak için birçok hayal kuruluğuna bu hayallerin ortaya çıkan bir sorun ile biraz sarsılacağına ancak gerçekleşen her ay halin rüya sahibi tarafından sevinçle karşılığını şükürler edileceğine işaret edilir. Rüyada banyo temizleme yarım kalan işler nedeniyle kişinin zaman zaman sıkıntıya düşmesi, bazen verilen sözlerin tutulamaması yüzünden arkadaşlarla aranın açılması ve istenmeyen kırıcı konuşmalar yaşanması şeklinde yorumlanır. Banyo temizlediğini gören kişi, kendisinde yanlış bulduğu ve zarar veren yanlarını düzeltmeye çalıştığı gibi, başkalarının kusurlarını örtbas eden genellikle suçu kendisinde bulan bir eğilimle yaşadığına işaret eder. Rüyada banyo yıkamak, kişinin hayatını ciddi bir şekilde ele alıp yeniden yapılandırması ile ilgili kararları gösterir. Banyo yıkadığını gören kişi, arkadaşları içinde kendisini kullanan ve dedikodusunu yapanlardan uzaklaşır. Özel hayatına çeki düzen verir. Aşk ilişkilerinde ayrılıklardan sonra yeni maceralara kapı aralanacağını, kişinin yaşamına beyaz sayfa açarak devam edeceğini işaret eder. Banyo yıkamak, ruhsal açıdan arınmak isteği için pozitif bakış açısının ve geçmişten kurtulmak isteğinin bir göstergesidir. Buraya evli kimseler için taşınma, başka bir memlekete güzel bir hayata başlama fırsatına da işaret eder. Kişinin kendi ailesini kapsayacak önemli kararlar alma arifesinin olduğunu gösterir. Rüyada banyo havlusu görmek, maddi gücün giderek iyileşmesi neticesinde kişinin hayatında özel bir yardımcıya sahip olacağına, eşinin kendisine her konuda destek vereceğine ve gireceği işlerde, yapacağı yatırımlarda her zaman doğru adımlar atacağına işaret eder. Banyo görmek görmek, avlığının ile bir işten çıkmak ve istenilen başarıya çok zahmet çekmeden ulaşmak anlamına da gelir. İslam'a açıdan kişinin namazını eksik etmeyen, temiz kaplı ve müşrik bir insan olduğuna, ailesinin yakın çevresinin doğalarıyla pek çok sıkıntıdan kurtulacağına işaret eder. Rüyada banyo yapan kadın görmek gündelik hayatında yaşanan gelişmelerin bilinçaltına yer edineceğine ve keyfinin yerinde olmasına, eldeki imkanların genişlemesine, şansın açık olmasına, işlerin rast gideceğine ve eline geçen para ile kendi işini kuracağına, çok büyük sorunlar yaşamadan bu sıkıntılardan kurtulacağına, kötü durumlara düşmekten kurtarılacağına, boşlarından kurtulacağına ve huzurlu bir hayat yaşayacağına, hasta kimselerin saatine kavuşmasına, keyfin yerinde olmasına ve kimsenin sıkıntı vermemesine, hilekar birine, uzaktaki bir kişiden mutluluk ve sevinç dolu bir haber geleceğine, bu haber üzerine çok sevineceğine, yaşadığınız sıkıntılardan çok bularak, bul bunalarak rahat vereceğine, Dünya yaşamının zevklerini ve huzurlu bir hayat sürmeye, hayırların kabul olmasına, yapılan iyiliğin karşılığını her iki cehanda görmeye yorumlanır. Güzel vurulun düşüncelere sahip olmaya, esenliğe ve nafakaya, borç ödemeye, her türlü üzüntüden kurtulmaya işaret eder. Rüyada banyo yapmak isteyip de yapamamak, geri kaynaklarının yok olmasına, güzel işler yapacağına ve emeklerinin fazlasıyla alacağına. Yapacağı yanlış bir girişimin yaşamında büyük sıkıntılara neden olacağına, moralinin yerinde olacağına ve işinin kıpır kıpır olacağına, günahtan uzak hayat olacağına, yaşayacağına, kötü alışkanlıklardan vazgeçilmek gerektiğine ve böylece rahata kavuş olacağına işaret eder. Yanlışları bir daha tekrarlamayarak mutlu bir hayat yaşamaya, yeni işler peşinde koşmaya, genellikle aşk ve gönül ilişkilerinde evlenmeye, nikahlanmaya, düşmanınızdan korkmaya, akıllıca hareket ederek zaferler kazanmaya, bahtın açık olduğuna bir süre gireceğine, Sürece gireceğine ve bu süreçte yapılan her işten fayda görünme, görmeye yorumlanır. Sakin adımlarla ilerleyeceğine, gerçek dostluklar kurmaya ve bu insanlarla samimiyetin ilerleyeceğine, kendisini çaresiz ve güçsüz hissedeceğine, çalışıp helalinden kazanç elde edileceğine işaret eder. Rüyada banyodosu görmek yaptıklarından ötürü ceza almaları için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunda... ...ve artık herhangi bir şekilde bu kişilerden herhangi bir zarar görmeyeceğine, ihtiyaçlarını gidermekle çektiği zorluktan ve yaşadığı içeriden kurtulacağına... ...ancak daha sonra hayırlı sevinçli haberlerin alınması sayesinde işlerin yoluna geleceğine, kazansız çalışmalar olacağına, yapılacağına, hafifleyeceğine bu zorlu işlerin, iyileşeceğine, ferahlayacağına, sayılan ve sevilen kimse olmayacağına kararlı isabetli adımlarının yüzünü güldürek sonuçlar vereceğine, kızgınlık duyulan bir konuda sakin bir karar verileceğine, güzel olaylarla karşılaşacağına işaret eder. Rüyada banyo yapan bir erkek görmek derdine derman olacak, çözümler sayesinde huzurlu bir hayat yaşanacağına ve hayatında güzel gelişmelerin olacağına, şanssızlık yaşamacağına, işlerin rast gitmeyeceğine ve istediği hiçbir şeye kavuşamayacağına, boşluğunun artacağına ve keyfin kaçacağına, sevdiğinden uzaklaşmak zorunda kalınacağına, Çin'in bayan iş arkadaşlarının sayesinde mevkinin artacağına, inandığı ve çabaladığı takdirde uzun vadede mutlaka bir başarıya kavuşacağına işaret eder. İşlerine yolunu koymak için birinden destek isteyeceğine, sıkıntıların artacağına, düşmanlardan zarar görüleceğine ve kendisine çok dikkat etmesi gerektiğine, insanların hayır duasını almaya ve yüzün gülmesine, olumlu enerji sayesinde insanlar arasında çok sevileceğine işaret eder. Bağ yapan bir rekabet görmek, başarılı bir insan olmaya ve hak ettiğiniz makama kavuşmaya, yüce Allah'a elecip yakarmaya, istediği başarıyı yakalayamamaya ve maddi sorununa artmasına, işsiz kalmaya, mutsuz olmaya ve aldığınız sorumluluğu yerine getirmeye de işaret edebilir. Rüyada bayağı yaptırma kişinin kapısına gelip derdini açarak kendisinden yardım etmeni isteyecek birine yorumlanır. Özellikle rüya sahibinin yapabileceği bazı yardımların söz konusu olduğu sıkıntıyı çözmek için belli bir süreye ihtiyaç olduğunu, sorunları çözerken başka kişilere durumdan bahsetmeden hareket edeceğine yorumlanır. Eğer rüya sahibi hastaysa çok yakın bir zaman hastalığının tüm belirtilerinden yavaşça kurtulmaya ve iyileşmeye başlar. Tanımadığı birini bayağı yaptıran kişinin sahipleri çok olur ve çevresindeki pek çok kişiden hayır duası alır. Hastalara ve kendisine bakacak yakın olmayan birine hasta bakıcılık yapmak bunları fark etmek manasına da gelebilir. Büyük sevap yani kişinin yaptığı tüm yardımlar kalbinden geldiği için ahiret hayatının da çok güzel olacağına işaret eder. Rüyada somun ekmek aldığınızı gördüyseniz rızkınızın artacağına, dileklerinizin gerçekleşeceğine, çok kısa yollardan istediklerinize ulaşacağınıza, helal lokmalara, inançlı bir insan olduğunuza,